Uyuştuk bir halim var, gördüm hep olanları Kafaların Kafa, aynı günü önle de yalan Çok basitmiş seninla, güldünler haklı parçayı Veda ekmek var, bir gün bu sahiplarda Kaç bedende Zor oluyor gerçeklerle, anlatmak Şimdi başlık sardım